Selamlar herkese merhaba ee, yine farklı bir videoda bir aradayız biraz e, gündemden bahsetmek istiyorum bu videoda ve içerisinde olduğumuz süreçten bahsetmek istiyorum e, hem İngiltere biraz da Türkiye üzerinden e, Öncelikle buraya gelelim sanırım iki haftayı devirdik ev aramaya devam ediyoruz e, şu an bir yer var sanırım orayla anlaştık gibi az kaldı, ee, inşallah olacak gibi gözüküyor. Ee, burada birazcık süreç şöyle işliyor. Ee, bir yeri beğenmek yetmiyor. Evi bulduktan sonra eve talip olanlar toplanıyor, sonra ev sahibi arasından seçim yapıyor. Bunu bile halletmiş olsan dahi e, sana şöyle bir şey yapıyorlar. Ödeme istiyorlar, ödeme istikten sonra da Tamam diyor, 2-3 gün sonra geçebilirsin diyorlar. Ve yani bu bile bir Türk olarak insanın sinirlerini bozuyor. Arkadaş parasını ödemişim. Hem de 6 aylık kirasını ödemişim. Neden ben bekliyorum diyorum ama işte kararlar böyle şeklinde. Prosedür bu şekilde işliyor şeklinde söyleniyor. Bu birazcık canımı sıkmıyor değil aslında. Şimdi işte her işte bir hayır varmış. Bakalım bir yerle anlaşmak üzereydik. Tam ödemeyi... İstediler, yapacaktık. Ee, bu koronavirüs mevzusu gündeme geldi. Dedik şimdi sokağa çıkmaya sağ olur. Bir şeyler çıkar. Şimdi hem kirayı öderiz hem de buradan çıkamayız. Bir de mevcut yerin kirasını öderiz diye problem olabilir diye düşündük. Bu nedenle beklemeyi alalım dedik. Bu arada e, hani ırkçılık falan yaptığımdan değil ama e, Hintler gerçekten problem. E, daha önceden bir sürü video izliyordum sevmiyoruz falan diyorlardı. Bir tane e, Hintli görüştük biz emlak mevzusunda. Hem böyle işi doğru düzgün yapmıyor, bekliyor, yavaş yavaş ağırdan alıyor işlemlerini. Yani bir gıcık yani. Hem de şimdi mesela rezervasyon için ödeme yaptık. Adam ödeyemem falan diyor. Bakalım birazcık daha zorlayacağız ama muhtemelen e, Allah'tan çok fazla bir şey ödemedik. Muhtemelen e, ödemeyecek gibi gözüküyor. Yani bunun gibi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Bu belki de şu anda İngiltere'deki ilk yemiş olduğum kazık olabilir. Bugün de böyle bir hava güzeldi. Dışarıya fazla çıkmamaya çalışıyoruz. Ee, şu an sadece bu videoyu çekmek için birazcık açılalım diye çektik bu videoyu. Bu arada şuradan geçiyorken şunu göstereyim size. Şurada bir direk var. Yüreğin tellerine bakar mısınız? Çok fazla tel var ama yine de biraz düzenli olduğunu düşünüyorum. İlk geldiğimde dikkatimi çeken şeylerden birisi buydu. Bunun yanı sıra e, Koronavirüsle alakalı konuşalım birazcık. Hani artık sizlere şey boş market reyonlarını falan göstermeyeceğim. Çünkü herkes göstermiş. Gördüğüm kadarıyla. Ben de zaten birkaç tane paylaşım yapmıştım Instagram'dan. E, Burada neler yapılıyor koronavirüsle alakalı? İlk etapta bildiğiniz gibi hiçbir şey yapılmadı. İşte araba gitsin. İlk etapta hiçbir şey yapılmadı. İşte halkın işte sağlığını, işte pardon, bağışıklığını sağlamak için yapılan bir şey oldu. Ama baktılar ki baskılara dayanamadılar. Baktılar ki durum ciddi. Hemen şey yaptılar, e, okulları falan kapattılar, okul, işte toplu, işte pablar bilmem neler falan bunları kapattılar. E, Maş, restoranlar da kapandı. Ama şöyle, restoranlar tabii ki market, pardon, e, tabii paket alışverişleri devam ediyor. Yine e, evet, estimat falan yapılıyor, sipariş falan verebiliyorsun e, internet üzerinden. Bunlar durmadı tamamen. Bunun yanı sıra şöyle bir paket açıkladı mesela şey. Bu da güzel bir şey bence. Aklına kaldığı kadarıyla pakette şunlar söyleniyor. Mevcut paketin içerisinde işletmelerin maaşını, hani bu koronavirüsten dolayı maaşlarını ödeyemeyecek durumda olan firmalar için diyorlar ki %80'ini devlet karşılama garantisi veriyor. Bunun yanı sıra yine böyle maaşla alakalı falan yapılamayacak ödev yapılamayacak yani problem yaşayanlarda da bir takım ayrıcalıkları var Biz Ankara anlaşmaları içinde bir şeyler olacak gibi gözüküyor ama şu anda nedir bilemiyorum şöyle bir şey olabilir belki süreyi falan uzatabilirler başvuranların süresini falan da uzatacaklar şu anda bir yıl sanırım 2020 aralığa kadar uzatıldı bu tekrardan uzatılabilir diğerlerinin içinde bir şeyler bekleniyor şu an süreç ne olur bilmiyorum ama Keşke gelmeseydim gibi bir pişmanlığım yok Birkaç arkadaşla konuştum hemen i̇şte Gelmeyi düşünmüyor musun? Ortalık çok karışık falan Burada karışık değil yani Tamam tabii ki koronavirüs önemli ee, Şu anda bir salgın söz konusu Dünya genelinde Ama burada da var Türkiye'de de var Kaldı ki ben buraya geldiğimden beri şey hiç binmedim ee, Toplu ulaşım hiç binmedim İstanbul'da olsaydım her gün metrobüse binerdim herhalde e, gittiğin zaman tekrar dönsen e, 14 gün karantina mevzusu falan bayağı bir uzayan bir süreç oluruz zaten. E, on, bu nedenle hani hiç şey yapmıyorum. Sadece şu anda hani ne gibi bir problem olmuş olabilir bizim için? E, iş mevzusu sıkıntı olabilir. İnsanlar e, biraz tedirgin olduğundan dolayı, sere çıkmadığından dolayı, e, bir takım önlemler alındığından dolayı piyasa birazcık daha durgunlaşmış olabilir. Bunlar da artık olacak zaten. Zaten hani buraya geliyorken biz e, bu koronavirüs mevzuları falan bile yokken insanlar şunu söylüyorlardı işte 3 ay 4 ay boyunca iş arayanlar falan oluyordu. Bu gibi şeyler normal olacak. E, biz buraya geliyorken zaten bu problemleri bilerek geldik. Biz kolay bir yolda değiliz şu anda. Zor bir yoldayız ama eee sabredeceğiz. Daha güzeller olması için. Evet şuradan böyle bir tren geçiyor. Buraya yeni geldim. Yani bir kere daha geçmiştik. İlginç. Yani aslında hava, havadan bahsedeyim size birazcık. Şöyle bakın. Top oynuyorlar. Top değil. Pardon. Neydi onun adı? Unuttum. Bilen yoruma yazsın. Burada şeyden bahsediyorlar. Eee İnsanlar daha çok, işte gelmeden önce, gelmeden önce çok yağmur yağar, çok şey yapar, hani alışın oranın yağmuruna falan diyorlardı. Ama öyle bir şey yok aslında. Yani evet yağmur var, Karadeniz gibi. Ama bu problemden dolayı şey yapmıyorsun, e, alışıyorsun yani bir yerden sonra. Buna. E, sadece şöyle, hava değişimleri çok hızlı. Bir bakıyorsun, yağmur yağıyor, bir bakıyorsun güneş bürüyor. Bazen güneş sürekli yağmur yağıyor böyle bir değişik ama e, şey değil. Çok günler boyunca sürekli yağmur yağmıyor yani en azından ben şimdilik denk gelmedim. E, tamam oluyor bazen birkaç gün yağmur yağıyor ama e, güneş de vuruyor. Yani güneşi hiç görmüyorsun değil yani. Ha, bak mesela ne güzel mis gibi güneş şu anda. Gençler oyun oynuyor. Bunun dışında e, tabii ki şöyle bir şey var. Burun havası birazcık daha şey. Ee, nasıl desem böyle güneş vuruyor ama tam vurmuyor gibi kış güneşi varmış gibi hep böyle bir kış güneşi var ve e, güneş vurduğunda bile böyle soluk vuruyor gibi yani bir değişik renkler çok canlı değil gibi hani bazen böyle şey yapıyorum ee, bizim İstanbul'da çektiğimiz fotoğraflara falan bakıyorum her şey çok güzel ee, cıvıl cıvıl renkler falan böyle burada sanki öyle değilmiş gibi geliyor bana bilmiyorum çok da fazla dışarıya çıkıp Gezmedim ee, çok fazla fırsatım da olmadı gruplardan falan bakıyorum ee, bu market fiyatlarıyla alakalı bir kere büyük marketlerde Bir kere büyük marketlerde çok şey yok ee, ciddi bir sorun yok ee, tamam boş bazen bulamıyorsun falan Geçen makarna aradık şansa makarna bulduk ve şeydi güzeldi yani iyi de vardı bayağı <gülüyor> aldık 5 tane falan aldık. E çünkü başka bir şey yok yani. Bir de yeni olduğun için bunu alsam mı, almasam mı? Ya bunda domuz eti var mıdır acaba falan? İşte neyse, vejetaryen alalım falan moduna girdiğimizden dolayı. E bir de ister istemez şey de o, su alıyorsun, işte dalgınlığına geliyor, çok dokunmuyorsun, bakıyorsun, aha maden suyu çıkmış. Ya da böyle ya patlamış mısır alayım falan diyorsun. E bir alıyorsun, bir bakıyorsun, aa şey çıkmış, şekerli çıktı mesela bir tane aldık. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Evet, ee, şimdi olabildiğince anlatmaya çalışıyorum sizlere süre, süreçle alakalı ama bunun dışında gayet bir durgunluk var. Hani arkadaşlar genelde şey diyorlar, ya sizdeki durgunluk şey olmasın, insanlar sokağa çıkmadığından dolayı olmasın falan diyorlar. Yok onunla alakası yok. Burada şey ee, sokaklar zaten böyle, sakin, boş, bak gençler ne güzel oynuyorlar. Koronavirüs falan, tek bilmiyorum. demek ki ciddiye almıyorlar, bilemiyorum. Onun dışında sizlere anlatabileceğim. Ee, süreç genel olarak bu şekilde. Yani Türkiye'deki hani gruplardan takip edebildiğim kadarıyla. Bu arada şeyler çok ilginç. Ee, neydi onun adı? Yani daha önceden bu kadar aktif olarak kullanıldıklarını biliyordum. Facebook gruplarını ama buraya geliyorken tabii bir sürü yok. işte İngiltere'de yaşayan Türkler, İngiltere'de iş arayan Türkler, bilmem ne böyle değişik değişik gruplar var. Hepsine girdim. Gerçekten hani gruplarda ciddi bir etkileşim var. Ee, tabii bizim maalesef e, Kafa aynı şekilde devam ediyor. Kimisi yurt dışında olanlar bile. Geçen bir video çektim. Adam diyor ki İşte ballandıra ballandıra anlatma. Ya arkadaş ballandıra ballandıra anlatmıyorum. Ne yaşadıysam Onu anlatıyorum. Ne yaptıysam onu anlatıyorum. Markette çekmiştim. Kimse de makara yapıyor böyle. Ya arkadaş işte. Orada da market fiyatlarını çekmeyenleri Dövüyorlar galiba falan gibi Birisi de mesela şey diyor ha, Ya işte kurguları daha güzel yapsan Daha iyi videolar bekliyoruz Arkadaş ülke değiştirmişim ben Hani Ülke değiştirmişim internet bulmam bile kimi zaman sıkıntı ol olabiliyor Sen gelmişsin bana diyorsun ki Montajlar daha güzel olsun falan e Biz Ahmet bekle birazcık yani bunlar birazcık daha Zamanlı olacak şeyler hemen olacak şeyler değil Zaman gösterecek bunları ee, tabii psikolojik durum da önemli. İlk eşimle gelmişim. Ee, hani çocuk olmaması falan büyük bir artı. Öyle söylüyorlar. Ee, deneyimliyoruz biz de gerçekten de öyle. Ama e, diğer anlamda psikolojik anlamda da çok önemli. Ee, burada bir Nuri abimiz var. Yani Allah razı olsun. Özellikle bizimle çok e, bize çok yardımcı oluyor. Ya hiçbir şey yapmasın. Sadece otursun, konuşsun, dinle yani. Bu çok önemli bizim için. Ee, i̇nşallah hani buraya gelen, gelmeyi düşünen arkadaşlar iyi insanlarla karşılaşırlar. İyi insanlarla iş yaparlar. insanlarla birlikte zaman geçirirler. Çünkü bu çok önemli. Ee, i̇yi insan bulmak zor gerçekten de. Evet, e, yol bitiyor. Güneş de batmaya başlıyor. Ee, videomu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle size güneş manzarasıyla videoyu bitireyim.